Allahümme salli ve sallim ve berg ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adedeyni amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Efendim Cenab-ı Hakk'ın bizim hayatımızda, bizim başımıza illet olmak için Cenab-ı Hak'tan mühlet istediği şeytanın yaratılış anına gidiyoruz. Şeytanla ilgili her derste söylediğim gibi aslında her bir dersimiz bir kitap hükmünde ama biz Siyer Nebi'nin yolculuğunda devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim hayatımıza çok önemli değerler katan bu Siyer Nebi, aynı zamanda Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı etrafında dönüyor. Konulara ayrı ayrı girsek hepsi bir derya elhamdülillah. Efendim biliyorsunuz bir önceki dersimizde İsrafil Aleyhisselam'ın yaratılışında nefsin bir illet olarak nasıl yaratıldığından bahsetmiştik. Peki nefs yaratıldıktan sonra elbette bunun bir taşıyıcıya ihtiyacı var. Nasıl ki yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği her şeyin bir taşıyıcısı varsa buna da bir taşıyıcı takdir edilecek. İsrafil aleyhisselamla hasıl alan nefsi taşıyacak madde ve bunun özellikleri belirlenmiş oldu efendim bu anda. Tabii ki her bir karanlık bildiğiniz üzere aydınlığa gebedir ve nefse rağmen Allah'a kabul etmek oldukça zordur. Ve bu kabul aşamalarını geçebilmesi için bu nefsin taşıyıcısı olarak Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği şeytan yaratılıyor. Şeytan yaratılış olan anında ona günden yollardan birine nefs konduğu, ve O'na tabi olan alemi görmez oldu. Dolayısıyla nefsimiz bizlere doğruyu görmemize engel. Doğruyu görebilmek için Allah Resulü'nün miraçta Cenab-ı Hakk'ın ayet-i beyan ettiği gibi gözü kaymayan ve gözü başka şeyleri görmeyen olabilmek gerekiyor. Resul-i Kibriya gibi olmak hiçbir canlıya mümkün değil. Ancak bu mücadele verildikçe nefse ve şeytana karşı bu mücadelenin gerçek e, cihad ehli olabilmek mümkündür biiznillah ve inşallah. Dolayısıyla şeytanı şöyle anlamak gerekiyor. Bizde var olan nefsin vücut bulmuş hali. Nasıl ki vahyi ilahiyi taşıyan bir Cebrail aleyhisselam var. Nasıl ki Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, ve Azrail Aleyhisselam'dan bahsettik. Her birinin bir görevi var. Ve hepsi aynı zamanda bizim hayatımızda karşılaştığımız her şeyin bir manada yükümlülüklerini taşıyorlar. Maddenin olmazsa olmazları onlarla cem edilmiş. Aynı şey şeytan için söz konusu. Efendim nefs var olan her şeyle irtibat halinde olabilmek için yaratılmış. Dolayısıyla her şeyle tepkimeye giren bir şeydir nefs. Olmasaydı bir irtibat, bir ilişki hiçbir maddede söz konusu olamazdı. Halbuki insan için bunu söylemek imkansız. Hiçbir şeyle tepkime girmeyen bir şeyden bahsedecek olsak, o hakikatte gerçeği anlayabilmek için ruhumuza takdir edilmiş, vücudumuzda ama vücudumuzdan bağımsız. Efendim neden var şeytan şimdi kısaca onu anlayalım. Çünkü şeytanın yaratılışı İsrafil ama takdir edildiği o anın içinde yaratılmış nefsin artık vücut bulmuş halidir. Dolayısıyla dumansız bir ateşten yaratıldığı gerçeğini asla unutmamak gerekiyor. Cin taifesindendir ve bir melek değildir. Karanlığın ifadesi ve ibaresidir ancak o karanlık yokluğa dair olan bir karanlık değil her nur parçacığının önündeki hiçlik diyarına da engel teşkil etmeye yönelik geçirgenliği sağlayan bir arabarem bu arabaremin yaratılmış haline biz şeytan diyoruz birinci mesele neden şeytan var sorusunun cevabı şudur efendim eğer böyle bir söz konusu, böyle bir yaratılış, nefsin böyle bir vücut bulmuş hali olmasaydı, varlık için de şükür olmazdı, yokluk için de bir illet gerekmekteydi. Çünkü varlıkla yokluk arasındaki geçirgenlik, Cenab-ı Hakk'ın varlığını kavrama alanında oldukça zor olmakla beraber, insan varlığı için bir mecburiyet. Çünkü biz Cenab-ı Hakk'a onun bir varlık olduğunu söylerken, ...bizim anladığımız bir varlık gibi olmadığını beyan ediyoruz hemen arkasından. İfadeyi böyle beyan ediyoruz ama işin en temeline, en ince noktasına giderseniz... ...varlıkla da yoklukla da ifade edilmesi oldukça zor. Zaten yok denilemez ateistler gibi aşağı. Ancak varlık derken de insani bir boyutla anlaşılabilecek bir varlık olmadığını... ...gerçekliğinin bütün bu gerçekleri yaratılmışın üstünde olduğu bilinciyle söylendiği zaman doğruya kavuşuyoruz. Dolayısıyla şükürle illetin savaşında imanla nefsin, ehli imanla şeytanın bir mücadelesi söz konusu. Ki o mücadeleyi birkaç der sonra cinlerin yaratılışı ve cinlerin dünyada yapmış oldukları fiilleri anlatırken biraz daha iyi anlayacağız inşallah. Efendim şeytan vardır çünkü, ikinci madde, üstünlük hissi Rabbimizin teveccühüne karşılık nefisle söz konusu olabilir. Rabbimizin üstünlüğünü kavrayabilmek adına ona boyun bükebilecek olan bir nefes yok. Ama ona boyun bükecek, nefayı ilahiye taşıyan bir zatın varlığı olan insansı özellik, Allah-u Zülcelal'i vuslat edebilme imkanını doğuruyor. İnsandan hariç her şey onu kabul ediyor. O hayvanatta var olan nefs ise onlarda hareket kabiliyetiyle sınırlı tutuluyor. Şeytan, inkarında boyun bükmek, zorunluluğunu göstermek üzerine yaratılmıştır. Yani iman edenler kadar inkarın da bir merkezinin yaratılması gerekir ki, İki şeyin kıyası ya da iki şeyin varlığıyla bütün bunları yaratmış olanın tekliği anlaşılsın ve kavranılsın. Bu yüzden Kur'an-ı Azimüşşan'da Celle'nin her şeyi çift olarak yaratmış olması sadece biyolojik olarak erkeklik ve dişilik olarak algılanmamalı. Dünyada güzel varsa... Güzele engel olduğu için çirkin olan da var. Yoksa Rabbimizin yarattığı her şeyin kendine ait bir güzelliği, bir muhteşemliği, bir inceliği var. Helaliyle, haramıyla bir bütünlüğü var. Ama onu kavrayabilmek için zıtlıklar diyarına mecbur edilmiş bir hayatımızda gerekiyor ki o zıtlıklardan çıkarak Vahid El Vahid ismi şerifinin tecellisine nail olabilelim. Efendim üçüncü sebep ise imkanın yeterliliği için yeterliliğin imkanına ihtiyacımız var. Çünkü bir şey insana imkan olarak verildiğinde ona bir yeterlilik gerekir. Onu harekete geçirmesi için. Bir yeterlilik de ona verilecekse ona bir imkan verilmiştir. Dolayısıyla Rabbimiz burada bize imkan olarak ne, ruhumuzu yeterlilik olarak nefsimizi tayin etmiştir. Dolayısıyla burada ruh üstün azamet adına nefse kalip tayin edilmiştir. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhametiyle insanların nefse boyun eğmeden, şeytanın oyununa gelmeden Rabbimizin rızasını kazanabilme imkanı verilmiştir. Bu imkanı bilen şeytan da Rabbimizden mühlet isteyerek insanı kandıracağını, yoldan çıkaracağını, ona karşı haşa isyankar olacağını beyan etmiştir. Dolayısıyla şeytanın varlığı asli itibariyle zıtlıkların varlığı mecburiyetiyle yaratılmış nefsin cismani hali olarak takdir edilmiştir. Ancak Rabbimiz şeytana dahi Hazreti Adem Efendimiz'e secde etmeyerek kovulana kadar çok defalar fırsatlar vermiştir. O fırsatların her birini elinin tersiyle tabiri caizse nefsine uyarak tepen şeytan en nihayetinde kovulmuştur. Ancak ulemanın beyanatıyla onun dahi tövbe kapısının kapanacağı anı gözetlediğini ve o anda tövbe etmeye yöneleceğini ittifakla beyan ederler. Sonunu Rabbim ikisinden daha iyi bilir, yaşanacak ve görülecek. Efendim hakikat bizim şeytanla olan karşılıklı mücadelemiz hem nefsimizin hem de onun beden bulmuş haliyle mümkünatını doğuruyor. Rabbim şeytanın ve nefsinin oyununa gelmeyenlerden eylesin bizi. Efendim bir dahaki dersimizde bu şeytan elbette ki cin tayfesinin başıdır. Nasıl olmuş nasıl gitmiş onu anlatacağız ama tabii ki önce cinlerin yaratılışını anlatacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.